Her şey şiirdir ulu rüzgârın bir ürmoğ Usulcelik, yağan kar. Her gece okunan bir dua çocuklukta, Gökyüzünde bölük bölük turna Her şey şiirdir, Sevinç ve keder, Dünyada olmak duygusu, Kıyıda, ıssız kayalıklarda, Kendi başına ışığ su. Her şey şiirdir, Şimdi şu anda ak kağıt üstünde dolanan edim karşıki alnımda salınan süzüt yanındaki odada uyuyan bebeğim her şey şiirdir Beyin gelir ki sancılığı ve karamı karıştırdılar bir elden bir başka ele geçen duyum iki ırmak gibi birleşen dudaklar her şey şiirdir ve bir gün belki ilk aşkım, ilk göz ağrım şiir, koyunun da ona yazdığım mektuplar bir yerlerden çıkıp gelecektir. Müzik